Aşağıda verilen x değerlerinden hangilerinde, turuncu ile çizilmiş olan fonksiyonumuz, fonksiyonumuz bu, y eşittir f ne diyorduk, bu değerlerden hangilerinde, fonksiyon, yerel maksimum ya da yerel minimum değerini alır? Şimdi videoyu durdurun ve burada verilen x değerlerinde, yerel bir maksimum mu var, yoksa yerel bir minimum mu var, karar vermeye çalışın. Birinci değer, x eşittir a. Bu noktada fonksiyon fa değerini alır. a'nın etrafında açık bir aralık oluşturabilirim. Ve bu aralıktaki herhangi bir x değeri için fonksiyonun alacağı değer ya fa'dan küçük olacaktır ya da fa'ya eşit. Bakın bu aralıkta fx kesinlikle ve kesinlikle fa'dan küçüktür. O halde bu nokta yerel maksimum değeridir. Şimdi de buna bakalım. Bu noktada fonksiyon süreksiz diyebiliriz. Yani sürekli bir fonksiyon değil. Eğer bunun içi dolu olsaydı, hemen bunun yerel minimum olduğunu söyleyebilirdim. Ama burada fonksiyon bir atlama yapıyor ve fb değerini alıyor. Evet, fb'yi işaretleyelim. Bu çok daha açık değil ama b'nin etrafında oluşturacağım açık aralıkta herhangi bir x değeri için, fx'in alacağı değer fb'den küçük ya da fb'ye eşit olur. Bu durum fd'yi de yerel maksimum değeri yapıyor. Sıra c'de. C noktasında yine bir süreksizlik var. Az önce yaptığımız gibi bakalım. c'nin etrafında açık bir aralık oluşturduğumuzda FC burası bu aralıktaki x değerleri için f(x) FC'den küçük ya da f(c)'ye eşit mi? Bu aralıkta f(x) bu değerleri ya da bu değerleri alıyor ve bu değerlerin hepsi FC'den büyük. Bu da yerel minimum değerin tanımına uyuyor. O halde, c yerel minimum değeridir. d'ye geçelim. Az önce b için kullandığımız mantıkla, d noktasında da fonksiyon, yerel maksimum değerini alıyor. Son olarak e'de ise, yerel bir minimum daha görüyoruz. e etrafında açık bir aralık oluşturursak, bu aralıktaki x değerleri için, fx, fe'den büyük ya da fe'ye eşittir. O halde, e için de, yerel minimum değeridir diyebiliriz.